Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir'e ve bunun birinci kuşak temsilcisi olan Nazım Hikmet'in Edebi Kişiliğine değineceğiz. Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir'de şiir bir kavga ve mücadele aracı olarak görülür. İşçi patron, ağa köylü, köylü şehirli, ordu halk, polis vatandaş çatışması şiirin başlıca temalarıdır. Bu şiirde kitleleri harekete geçirmek amaçlanır. Toplumsal konulara değinilirken günlük dil kullanılır. İdeolojik şiirlerdir, söylevi sülubundan yararlanır, ayrıca çirkin kelimelere de başvurulabilir. Geleneksel bağlara, törelere ve dini inançlara mesafeli duruş söz konusudur. Serbest Nazım Toplumcu Şiir 1. Kuşak 1920-40, 2. Kuşak 40-60. Kavga ve mücadele, işçi patron ağa köylü, köylü şehirli, ordu halk, polis vatandaş çatışması, kitleleri harekete geçirmek, toplumsal konu günlük dil, İdeolojik şiirlerdir, söyle üslubu, çirkin kelime, geleneksel bağlar ve töre ve dini inançlara mesafeli duruş vardır. Serbest nazım ne demektir arkadaşlar? Ölçü ve kafiye yok. Demek ki serbest nazım toplumcu şiirde biçimsel öleleri fazla önemsemezler. İçerik daha önemlidir. Toplumcu şiir ise halk ve halkın sorunlarını irdeler. Toplum için sanat anlayışına sahiptirler, materyalist dünya görüşü, Marksist ideolojileri vardır. Yani solcu diyebiliriz bu sanatçılar için. Pragmatik bir edebiyattır, bir tezi savunur, dize kırılmalarına, paralel ve simetrik akışa yer verilir. İki kuşak halindedir. Bu videomuzda birinci kuşağa değineceğiz. Unutmamamız gereken, ölçü ve kafiye yok. Bakın dize kırılmaları, paralel ve simetrik akışa yer verilir. Demek ki biçimsel öğeler çok önemli değildir. Soruda size diyecek, hangisi serbest nazım ve toplum şey için yanlıştır? Biçimsel öğelere önem verir derse, yanlıştır arkadaşlar. Toplum için sanat, materyalist dünya görüşü, Marksist ideoloji, pragmatizm, iki kuşak halinde, birinci kuşak Nazım Hikmet. Birinci kuşak 1920-40, Nazım Hikmet 1902-1963 Toplumcu gerçekçi edebiyatın öncüsüdür. Bu şiir tarzını bize tanıtan ve en önemli temsilcisi olan kişi Nazım Hikmet'tir. Futurist şair Rus Mayakovski'den etkilenmiştir. Nazım Hikmet eğitim için Sovyet Rusya'ya gitmiş, Sovyet Rusya'dan döndükten sonra toplumcu şiirin ilk örneklerini vermiştir. Ülkemizde bir hapishane dönemi olmuş, hapishaneden çıkınca tekrar Sovyet Rusya'ya kaçmıştır. Memleketimden insan manzaraları, Kuay i Milliye Destanı önemli eserlerindendir. Resimlay dergisini çıkarmış, lakabı Mavi Gözlü Dev'dir. Mezarı bugün Moskova'dadır. 2002 yılı yani doğumunun 100. yılı, UNESCO tarafından Nazım Hikmet Yılı ilan edilmiştir. Sovyet Rusya'ya kaçınca vatandaşlıktan çıkarılmıştı arkadaşlar. 2009'da Bakanlar Kurulu kararı ile tekrar vatandaşlığa alınmıştır. Fütürizm akımının ilkelerinden bahsedeceğiz. Fütüriz şair Maykoski'den etkilenmiş Sovyet Rusya hayatında önemli bir yer tutar. Memleketinden insan manzaraları, Kuvayi Milliye Destanı, Yapma Bir Destanımız, Resim Nay Dergisi, Mavi Gözlü Dev, Mezarı Neredeymiş? Moskova'da. Fütürizm Nazım Hikmet etkilemişti. Dolayısıyla bu akımın ne olduğuna kısaca bir bakalım. Fütürizm kelime anlamı olarak gelecekçilik demektir. Sanayi çağının dinamizmini, hızı ve değişimini sanata taşıyarak sanat ile hayat arasındaki kopukluğu ortadan kaldırmak isteyen ve şiirde duygunun yerine makine, çark ve fabrika gürültülerini, tekrar edelim bunu, makine, çark ve fabrika gürültülerini koyan bir sanat ve edebiyat akımıdır. İlk temsilcisi İtalyan şair ve tiyatro yazarı Filippo Tommaso Marinetti'dir. Marinetti fütursuz davrandı. Gelecekçilik, İtalyan Marinetti, makine, çark, fabrika görüntülerini unutmayalım. Nazım Hikmet'in fütürizmden en çok etkilenen şiiri Makinalaşmak istiyorum. Bu şiirde fütürizm akımının tüm özelliklerini görebilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanında Nazım Hikmet'in şiirlerinde biçimsel öğelere önem vermediğini, gördüğünüz gibi uzun dize, kısa dizeyi bir arada kullandığını, basamaklı dize anlayışını, büyük küçük harf kullanımında yenilikler getirdiğini, küçük harflerle başladığını görüyoruz. Genel diğer şiirlerinde ise sadece ilk dizeyi büyük harfle başlamıştır, diğerleri küçük harfle devam etmiştir. Ölçü, kafi ve redif gibi unsurların olmadığını dış özelliklerine bakarak da tahmin edebiliriz. Şiirimizden bir kısa bölüm okuyalım. Turum turum turum tak, makinalaşmak istiyorum. Beynimden etimden iskeletimden geliyor bu. Her dinamoyu altıma almak için çıldırıyorum. Tüküklü dilim bakır telleri yalıyor. Damarlarımda kovalıyor otodrezinler lokomotifleri. Şiirde siz devam edersiniz. Fütürüzüm akımının etkisi olduğunu makine hız çak ve fabrika gürültülerini adeta şiirde duyar gibi olduk. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak, ve bir ipek halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Nazım Hikmet'in eserlerine bakıyoruz. Oyun yani tiyatroları Kafatası, Bir Ölevi Unutulan Adam, Yusuf ile Menofis. Yusuf ile Menofis, Unutulan Adam, Bir Ölevi'nde Kafatası'yla ilginç bir oyun oynuyorlar. Bu şekilde aklınızda kalsın. Romanları ''Kan konuşmaz, yeşil elmalar, yaşamak güzel şey be kardeşim'' ''Masal sevdalı bulut'' Bizim için daha önemli olan eserleri, şiirleri. Şimdi şiirlerine bakıyoruz. Sesini kaybeden şehir, Gece gelen ben Benerci kendini niçin öldürdü? Portreler 1 artı 1 eşittir 1 Jokont ile Siyao, Tarantababu'ya mektuplar 835 satır, Varan 3, Simavnik Kadısoğlu, soğulu Bedrettin Destanı Memleketimden İnsan Manzaraları Güneşi İçenlerin Türküsü Saat 21-22 Şiirleri Rubayler ve son olarak iki tane yapma destanımız olan Kuvay Milliye Destanı Kurtuluş Savaşı Destanı Mektupları var Kemal Tahir'e Mabuzhaneden Mektuplar Nazım ile Piraye Bizim için şiirler daha önemli arkadaşlar Dolayısıyla şiirleri bir tekrar ediyoruz Şiir isimlerinin yabancı geldiğini farkındayım. Şifremiz var. Sesini kaybeden şehir, gece gelen telgraf, Benerci kendini için öldürdü? Portreler, 1 artı 1 eşittir, 1. Jokont ile Siyahı, Tarantababuya mektuplar, 835 satır, Varan 3, Simavne adısı oğlu Şeyh Bedrettin destanı. Memleketimden insan manzaraları, güneşi çenlerin türküsü, saat 21.22 şiirleri, Rubayler. İki tane yapma destanımız, Kuvayi Milliye Destanı, Kurtuluş Savaşı Destanı. Şifremizin içinde bir karakter olarak yaşarsanız, şifremiz daha kalıcı olacaktır arkadaşlar. Tam vakti yani sabah neyken saatlerinde ihtilal olur. Ran, tam makine, buradan anahtar kelimelerimiz aklımızda kalsın. Fütürizm, makine, soy ismi ran. Sesini kaybeden bir şehirde ihtilal oldu, sessizlik oldu. Gece gelen telgraf ile... Memleketimden insan manzaralar anlatılıyor. Sessizlik bozuluyor. Telgrafta, Benerci'nin kendini niçin öldürdüğü ve Benerci'yi öldürenlerin portreleri şifreli şekilde veriliyor. İki kişi bir olmuş, bu da 1 artı 1 eşittir bir şeklinde şifrelenmiş. Bu kişiler kim mi? Jokont ile Siyao imiş. Ayrıca ve mektuplar yazanlar olmuş. Biri 835 satır mektup yazmış. Sadece iki kişi değil Varan Üç demiş. Simavne adısı Şeyh Bedrettin de varmış. İhtilal, telgraf, mektup. Buradan anahtar kelimelerimiz şifrenin geri kalanı aklınızda kalır herhalde. Eserleri bir daha tekrar edelim. Sesini kaybeden şehir, gece gelen telgraf, memleketimden insan manzaraları, Benerci kendini niçin öldürdü, portreler. 1 artı 1 eşittir 1, Jokont ile Siyah'ı, Tarantababı'ya mektuplar, 835 satır, Varan 3, Simavnik adısı oğlu Şeyh Bedrettin destanı. Tam vakti ihtilal, rantan, makine, hız, fütürizm buradan aklımızda kaldı. İhtilal oldu, sesini kaybeden şehir sessizlik oldu, gece gelen bir telgraf vardı. Ne anlatılıyordu arkadaşlar? Memleketimden insan manzaraları. Ve cinayeti, Benerci kendini niçin öldürdü? Bunu öldürenlerin portreleri veriliyordu. Bu da şifreli. 1 artı 1 eşittir 1 deniyordu. Bu kişiler kimdi? Jokont ile CIAU. Ayrıca sadece telgraf değil bir de mektup geliyordu. Kime? Tarantababu'ya mektuplar. Bu mektupların biri 835 satırdı. Varan 3 diyordu. İki kişi değil, üçüncü var. Varan 3. Simavnik adısı oğlu Şeyh Petrettin de vardı. Simavnik Adısoğlu Şeyh Destanı Tekrar ediyorum arkadaşlar eserleri Sesini Kaybeden Şehir Gece Gelen Telgraf Memleketimden insan Manzaraları Ben Erci Kendini Niçin Öldürdü Portreler 1 Artı 1 Eşittir 1 Jokont ile Siyao Tarantababıya Mektuplar 835 Satır Varan 3 Simavnik Adısoğlu Şeyh Destanı Ve burada iki tane yapma destanımız olan Kuvayi Milliye ve Kurtuluş Savaşı destanlarında analım. Nazım Hikmet Ran, Randan Tam Vakti İhtilal ve diğer eser isimleri, cinayet, mektup, telgraf buradan aklımızda kalsın. Şiir anlayışına baktığımızda kırık dize, dize başlarında büyük ve küçük harf kuranına pek uymaz. Genellikle ilk dizeyi büyük harfle diğerlerini küçük harfle yazar, cümleleri hatta kelimeleri ortadan bölerek bir şekil kırıklığına Basamaklı dizi anlayışına sahiptir. Konuyla ilgili soru çözmeyi unutmayınız. Sevgiler, saygılar, başarılar.